Getir. Senden kalan son bir heçer Her zaman aklıma geliyor o son geter Bitsin istemezdim böyle ama başka çarem yoktu Ama başkası da yoktu Benimle kalsın istiyordum Beni sevsin istiyordum Çok mu şey bekliyordum Ben de istiyordum Senle Bir kere olsun ara beni Bir kere olsun kapama kendini dünyama Gel gör şimdi bir kere olsun Ara beni bir kere olsun kapama kendini dünyama